Analardır adam eden adamı Aydınlıklardır önümüzde gider de bir ana doğurmadı mı? Analara kıymayın efendiler Bulutlar Adam öldürmesin Koşuyor altı yaşında bir oğlan Uçurtması geçiyor ağaçlardan. Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Gelinler aynada saçını tarar. Aynanın içinde birini arar. Elbet böyle sizi de aradılar Gelinlere kıymayın efendiler Bulutlar, adam öldürmesin İhtiyarlıkta aklına insanın tatlı anıları gelmeli yalnız Yazıktır, ihtiyarlara kıymayın efendiler siz de ihtiyarsınız, bulutlar adam öldürmesin.